Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri, Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şubat ayında boğaları nelerin beklediğini konuşacağız. Aşk, para, kariyer acaba boğaların hayatında nasıl olacak buna bakacağız hep birlikte. Öncelikle Şubat ayı kova burcunda bir yeni ayla başlıyor. 1 Şubat'ta Satürnyen bir yeni ay meydana gelecek ve bu yeni ay aynı zamanda sürprizlerin ve aydınlanmanın gezegeni Uranüs'ten de sert bir etki alıyor olacak. Uranüs'ün de boğa burcunda olduğunu son birkaç senedir hatırlatalım bu arada. Şimdi boğalar aslında bu yeni ayla birlikte değişim ihtiyacı içindeler ancak e, istikrarlı bir denge de kurmaya çalışıyorlar bir taraftan. Dolayısıyla bu istikrarlı dengeyle değişim ihtiyaçları biraz çatışma halinde gibi gözüküyor. Özellikle kariyer alanında önemli sorumluluklar almayı düşünüyorlar ama dediğim gibi değişim ve farklılaşma ihtiyacı da onları biraz zorluyor. Arada kalmış durumda olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü kariyerde de ciddi bir tutum sergilemek zorunluluğu var. Kariyer alanında sorumlulukları artıyor yeni aile birlikte. Yalnız üstleriyle aralarını biraz iyi tutmaya baksınlar, onlara baş kaldırmamaya çalışsınlar çünkü baş kaldırmaya da biraz meyilli olacakları görülüyor bu yeni ayla birlikte. Şimdi başka bir etki ise hayat görüşlerinde ve fikirlerinde bir takım farklılaşmaya gidebilecekleri hayata bakış açılarını yenileyebilecekleri bir takım etkiler alıyor olacak boğa burçları. Bu etkiler yabancılarla olan iletişimleriyle yabancı ülkelerle, farklı kültürlerle olan iletişimleriyle birlikte ortaya çıkacak görünüyor. Bu aslında onlar için iyi olur. Çünkü neden? Boğalar fikri sabit insanlar hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla bu fikirlerde dünya görüşlerinde, hayat görüşlerinde biraz esneme olması Şubat ayında boğalara iyi gelecektir diyebiliriz. Şimdi ayın ikinci yarısından itibaren bir Dolunay var demiştik Aslan Burcu'nda. Aslan Burcu'ndaki Dolunay özellikle 13 Mayıs ve sonrasında doğan boğaları ilgilendiriyor. Şöyle ki ailevi gelişmeler ön plana çıkabilir. Aile içinde bir sorun çözüme kavuşturması gereken bir sorun ortaya çıkabilir ya da daha öncesinde var olan bir sorun çözüme Kavuşturulabilir gibi gözüküyor. Hazır Merkür'de düz harekete dönmüş olacağından dolayı taşınma, gayrimenkul alım, satımı bunlar da boğalar ve yükselen boğalar için gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Ayın ikinci yarısında aynı zamanda iş yaşamlarıyla oldukça meşgul olacakları görülüyor boğaların ve daha önce erteledikleri imzalar varsa bu imzaları da Şubat'ın ikinci yarısına itibaren atmaya başlayabilirler. Evet sevgili izleyiciler. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.